Arkadaşlar merhaba nasılsınız umarım iyisinizde ben iyiyim teşekkür ederim Bugün Bioshock 2 hakkında konuşacağız İncelemesini yapacağım kendi fikrimce O oyuna bir puan vereceğim Ama ilk önce gelin hadi bir finalini izleyelim Bakayım ne olacak burada. Oh <Gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Go on I'm stepping inside the glass tank, Father. Come up to the glass once you're ready for me to begin. There's no going back once we start. Ben oynama gerekiyor mu oynama? Kırınma. Kırınma. You would rip my only daughter from her home and family and feed her to a world without hope. Though Utopia may die with her, I would sooner see us fall. Goodbye, Eleanor. Your mother will be waiting for you. Here they come, Father. Hold them off until I can bring it to a boil. Allah cezam. Hmm. Father, the balance water is gone. Release the docking mechanism. <laughs> the lifeboat is flooded father yep. we have to equalize the pressure in here or the door won't open destroy those glass tubes to flood the room yep, yep, yep. We're launching. Get to the elevator. Ne Lan biraz önce alt isteniyordun. Git. İşte bu da bir öyle bir şey Açılır mı lan? Ana bizim kızını götürüyorsun. The bombs, father, we're falling. Aa. Run. <gülüyor> koş. Oha bayağı az koşuyoruz yalnız. Yapma. Then father, the rapture dream was over, you taught me that evil is just a word, under the skin, it's simple pain, for you, mercy was victory, you sacrificed, you endured, and when given the chance, you forgave, always, mother believed this, oh, this world exists. was irredeemable, but she was wrong, father, We Ay, are ölümüyor. Utopia, B욱otu, you and I. And in forgiving, we left the, the door open for her. The raptured Dream is uh -huh. over, But in waking, I am reborn. This world is not ready for me, yet here I am. It would be so easy to misjudge them. You are my conscience, father, and I need you to guide me. You will always be with me now, Father. Your memories, your drives. And when I need you, you'll be there on my shoulder, whispering. How <laughs> Utopia is not a place, but a people. Then we must choose carefully, for the world is about to change, and in our story, rapture was just the beginning. Be. Evet finali izlediniz nasıldı? Ben Finalini sevdim. Lakin men oyunu iyi sonla bitirdim. Bir de bunlar hala kötü sonda vardır diye bakıyor. Ee, vardır diye umut ediyorum. Tamamen var. Benam bunu daha bakmadım. Ee, bu videoyu çektikten sonra bakarım tamamen. Şimdi Bayaşok 1 nasıldı? Bayaşok 1 gayet 10 numara bir oyundu. 10 üzerinden 9 verilirdi. Bayaşok Infinite 10 üzerinden 9 verilirdi. Ama yok 8 verilirdi. Çünkü Bayaşok evreni birazcık karanlık bir evren ve böyle Işıkçuk olmaması bir gereken evren olduğu için Bayashok Infinity'de e her yer ışık olduğu için ondan bir puan kestim. Şimdi gelelim Bayashok 2. bayaşok 2 cidden mükemmel muazzam oyundu ama öyle herkes kötü diyordu hikaye bakımından. Oynayanaç bakımından güzeldi ama hikayesi de ayrı bir hikaye olduğu için hikayesini pek sevmedim. Ama ee, şöyle söyleyeyim. Oyunun sonlarına doğru biliyorsunuz ki kızımız da bizimle artık V'si atabiliyor. Bizim bir özel gücümüz var. Onu adamlara attığımız zaman adamları kızımızı öldürüyordu. Onunla fight atmak inanılmaz eğlenceliydi. Hiçbir oyundan almadığım zevki gibi bu kadar böyle bir oyunda aldım. Kendi öz kızımızla yani özdimle yani kendi kızımızla birlikte fight atmamız çok güzeldi. Cidden güzel bir oyundu. O yüzden oyunu sevdim. Ee, ama çok yani şu an çok evrende en sevdiğim oyun. Galiba Bioshock 1 sonra Bioshock Infinity sonra Bioshock 2'dir arkadaşlar Öf. Oyunun sonunda güzeldi gayet güzeldi biz neredeyse ölecektik lakin bizim kanımızı al için kızımız tahminen hayatta kalacağız oyunun sonunu finale açıklamasına bakarım birazcık internetten araştırırım ee, Oyuna şu anlık 10 üzerinden kaç veririm diyorsanız 10 üzerinden şimdi Aksiyon tarafından verilir puan e, loot tarafından verilir Zorluk olarak verilir Oynanış güzeldi Hikayesi Hikayesinden en fazla bir puan alır benden e, Finali güzeldi e, Anlamları güzeldi Ve arkadaşlar bakın Sonda bakın Sonda Hadi aa, hikayesinden puan vermeyeceğim Ama sonda kızımızla birlikte Fight atabilmemiz o kadar eğlenceliydi ki Mükemmel muazzam bir oyundu Kesinlikle oynayın Kızımızla birlikte fight atmamız benim için 10 numara 5 yıldız bir şey. O yüzden 10'dan 1 puan veriyorum. Yani ona verdiğim ortalığın puan neredeyse 7. Yani 7 verilir. Yani ben biliyorsunuz ki Bioshock 1'e 9 vermiştim. Infinity'e 8 vermiştim. Buna da 7 veriyorum. En kötü oyun Bioshock 2'ydi. Çünkü hikaye bakımından. Hikayesiyle hiçbir alakası bile yoktu. Uzaktan yakından çok çok az. Ee, yine aynı bölgede geçiyordu galiba e çünkü oyunun sonunda biliyorsunuz ki birazcık yukarı çıkıyorduk Orada baya çok birdeki eve, evimiz vardı, İnfinte'de de öyle bir şey vardı ama Infinite'in sonunda baya bir karışık bir son olduğu için Beyin yakıcı bir sondu yani ee, Oyun gayet güzeldi Tavsiye ederim Kesinlikle almanızı isterim Oyun zaten fiyatı Uygun DLC'si de varmış galiba bu oyunun DLC'sinde Vardı bende. Oynarsam oynarım. Onunla ilgili de Instagram'dan ya story atarım. Ya da topluluk seçmesinde. Oyunun şeyini oynadım. Şey, oynadım Nasıl olduğunu birazcık yazarım. Ee, kendinize bakın. Görüşmek üzere. Oyun kesinlikle oynayın. Bu videoyu izledikten sonra ellerinizi yıkayın.